Sonra bakın altta 127 var. 127'ye ne dedim? Alt dedim üst dedim. Şimdi bu ilk 9 kupon. İlk 9 kuponda 120'yi at, e, yine attım. Ben sizi seçtiğiniz maç olarak düşünün. 127'ye oranları böyle olacak. Bakın birbirine yakın olacak. 127 ne dedim? Alt dedim. Üçüncü satıra bakın yukarıda komple alt demişiz. 127'ye. Altta üçüncü satır devamında da 127'ye yine komple alt demişiz. Şimdi bu yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon diye gidiyor. İlk 9 kupon bu. Şimdi ikinci dokuz kuponu yapacağım arkadaşlar. Ee, sonuna kadar izleyin. Bunun devamında bir tane daha formülümüz var. Şimdi bakın geçtik. Şimdi 120, 124, 127 maçlarımız aynı. Şimdi ilk iki satır biraz önce verdiğimiz dokuz kupon aynı. İlk iki satırı kompler aynen yazıyorsunuz. Bakın birinci satıra bakın. 121, 111, 120, 00, 120, 2, 2, 2, 3 ihtimali yazdık yan yana.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 e, iki tane daha maç yazın burada 3 maç var 4 ve 5. maçlar 18 kupalar onların aynısı. Bango geçin ama ilk yarı ilk, ikinci yarı yazarsınız takip ettiğiniz maçlardan e, eğer bunlar tutarsa daha çok para alırsınız ama Ganyo'da daha düşük yazarsanız 54 lira yatırırsınız 120 lira alırsınız misal yani verdiğimiz paradan fazlasını alırsınız önemli olan burada işin tadını çıkarmak zevkini yapmak verdiğimiz parayı almak arkadaşlar önemli olan bu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 Çayınızı yudumlayıp maçları seyrediyorsunuz arkadaşlar. Bizim için önemli olan aldığımız parayı, verdiğimiz parayı kurtarmak, üstüne de para kazanmak. İşte 3 başta 3 baş burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim amacım şu. Az kazan, sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki 1000 lira aldım, 3000 lira aldım, 2000 lira aldım, 500 lira aldım. E tamam ne aldın? Peki soruyorum ben onlara. 500 lira aldın da kaç para verdin?